de bayağı geç oldu yani neyse neyse Abi biz buraya niye topladın? Lan oğlum man, ne yapmışsınız lan niye koltuğa oturmuyorsunuz Ya abi e, Ne bileyim bu koltuk Ben koltukta oturmayı fazla sevmiyorum ya böyle koltuğun kenarlarından oturmak Daha şey e, Nasıl diyeyim Daha zevkli Lan oğlum Harbi ben sizin beğeniniz neyse Abi bizi niye buraya topladın Tamam söyleyeceğim Allah Allah ya Gece uzun mevzulerin derin Sohbet edecez Konuşacağız yani Anladınız mı la Bu gece yalan söyleyenin Ta amına koyarım İhsem başladı ben de söyleyeceğim nasıl bir şey olduğunu İhsem başladı sen bakalım bana bir geçmişini söyle bakalım Geçmişte neler oldu bana anlatsana bir la hırsız Tamam abi anlatıyorum Abi Şimdi Ben çocuktum Senin yaşlarında hmm. filandım tamam mı hmm. Bir saniye la telefonum çalıyor Heh ne oldu söyle Şimdi ben senin yaşlarında filandım Tamam mı? Ondan sonra Benim babam da Senin Babanı kaybettiğin zamanlarda benim Babam öldü Kim öldürdü la Hala ismini unuttum abi E ee, Sonra Sonra işte Şehir bizimdi bir tane şerefsiz bunun bir arkadaşı var O gitti Bu şehrimizin Şehrimize kondu Nasıl yani lan? Lan polis molis arasaydınız ya Aradık aga Polisler hiçbir iş yapmadı aga Hiçbir şey yapmadı Biz kendi şehrimizde Oturduğumuz eve kira vermek zorunda kaldık Polisler hiçbir şey yapmıyor Lan beni arasaydın var ya ben o adamın anasını babasını gelirecektin Abi o zaman sen seni tanımıyordum ki Bir de sen küçüktüm polis He doğru lan O zamanlar ben küçüktüm Doğru Polis değildim. Abi sen anlatsana Ne anlatayım la Nasıl nasıl polis olduğunu Anneni babanı Babanın nasıl olduğunu Baban nasıl biriydi Ya ne bileyim nasıl polis oldun sen La bu telefonda neymiş arkadaş ya Sokacağım buna Bir saniye şu telefonu açıyorum la Tamam baba Sıkıntı yok Konuş la oğlum hayranım var ya Kim lan bu Ne var amınak koyayım ya ne var ne ya, Siktir git ya Ne için arıyorlarmış abi Ya bu televizyoncular yok mu ya Ya paket satmaya çalışıyorlar Yok işte şu kadar şu kadar paraya Şu kadar yok bilmem ne filmi Yok bilmem ne Şöyle bilmem ne filan Bunların hepsi kazıkçı ya bunların hepsi kazıkçı Zaten interneti şey yapıyorlar aga. Doğru diyorsun ha YouTube, Youtube'da var bir sürü internet sitelerinde var oğlum biz niye para veriyoruz ya biz enayi mıyız he alt tarafı bir dizi için yani izleyeceğimiz dizinin süresi de bi, bir saat 50 dakika ne bileyim iki buçuk saat ya zaten neyse neyse şimdi dizileri boş ver sen kendi şeyini anlasan ağa geçmişini anlasan he anlatayım şimdi ben küçüktüm tamam mı e ee, benim annem ve babam durmadan kavga ediyorlardı. Babam benim gibi biriydi işte Dik başlı Kural tanımaz Biriydi filan Ben de dik başlıydım Babam Beni evden kovardı Ondan sonra da Annen çok üzülü diye çağırırdı beni Ama ben anlardım ki Babam bilerek Şey yapıyordu çağırıyordu beni Ben biliyordum babam, Tamam babam Dar başlı biri olsa da gene de Şey yani Bizi koruyordu kolluyordu Peki nasıl öldü abi babam? Şimdi bu Remzi var ya şu He Remzi Baba Diye geçinen He o işte Neyse Benim annem Gitti bu Remzi babanın işte babasına aşık oldu işte Sonra Annemle babam ayrıldı Bunlar evlendi işte Remzi de benim V kardeşim oldu işte Ay anasını satayım Ee sonra Sonra işte bir gün bir tartışma falan çıktı anlaşmadık filan Sonra bu şey işte benim üvey baba, üvey babaya dedemin işi yapmak istemiyorum ama neyse. Sonra geldi benim öz babamı vurdu işte gözlerimin önünde. Ondan sonra annem zaten terk etti buraları bastı gitti. Terk etti bastı buraları gitti. Bizi yalnız bıraktı. Zaten o adamda Başka bir yere gitti iş için filan E Remzi ile Şey nasıl peki Yusuf ya onları boş ver Abi anlatsana ya Ya şimdi Bunlar aslında Çocukken iyi bebelerdi la Çocukken iyi bebelerdi şu ikisi E sonra ne oldu la Sonra işte bu babası mafya işlerine alıştırdığı için Bebeler mafya olmaya karar verdi Hee Anladım Neyse sen şu polisi nasıl oldum Onları anlatsan ya He, anlatayım. Aslında ben polis olmayacaktım. Ben asker falan olacaktım. Asker. Vay, yakışır. E peki niye olamadın? Okul müdürünün o, okul müdürüne kafa attım çünkü. Oha! Ciddi misin sen? He? Dik dik konuşuyordu, artsız artsız konuşuyordu. Tuttum böyle yakasından. O zamanlar tabii ben 20 yaşındayım. E peki sen polisler kaç yaşınday Girdin abi 28 filan işte o zamanlar geliştik ee, Peki bu şey nasıl Sevgi falan işleri Neyse anlatayım Ben o zamanlar bir görevdeydim Sonra Görev için işte bir tane cinayet İşten bir tane adam vardı Onunla şap onu şahit almıştık Şeri Orada e, Sonra bir şey oldu ee, kadınla biz şart şey işte birbirimize çarptık kadının kitapları değişti ondan sonra biz kitabı aldı işte anladın sen oraları he şey neyse ee sonra işte biz bununla evlendik bizim bir çocuğumuz oldu adı Berna ee küçücüktü lan böyle küçücüktü ellerini uzatmıştı böyle küçük, küçük. Sonra işte biz anlaşamıyorduk anlaştık ayrıldık işte e Sonra Sonra işte ben Pavyonlara filan gidiyordum yani böyle içmeye filan He Orada işte Biriyle Biraz böyle bir şey oldu ama Sevgili değildik Arkadaş ama Biraz Şeydi Sonra eski şeyimi gördüm işte Sevgilimi filan gördüm eski Bu Zamanlar tabii 18 filan yaşındayız. E. Onunla da kavga etmişti zaten Benle bir tek anlaşan Esra'ydı. Abi bu Esra kimdi? Esra. Savcı. Suikast kurbanı oldu. Arkasındaki kişilerde... Bir yıl yattı çıktı. Hay anasını Adalet mi lan bu? He. Adalet mi lan bu? Ulan var ya şurada başkanı öldürseler... Ülkeyi böyle ayağa kaldırırlar. Ama burada bir savcı öldü diye... Yok. Neyse şimdi boş ver böyle siyasettim siyasettim mevzuları e ee, neyse iki bu ee, Berna ne neden annen Berna'yı öldürdü abi o zamanlar esra yoktu benim evlendiğim ilk karı vardı işte e ee? Sonra işte biz ayrılmıştık bilmem ne bilen biz bunun anlaşamazdık aslında daha yeni yeni Buzları eritmeye başlamıştık Berna çocukken bir tane araba vardı Vos Vos Onlar hmm. onu çok sevdi böyle kırmızı kırmızı Neyse ben gittim onu aldım kırmızı renk adama verdim parayı Tam o sırada gidiyorum sonra abi Bir baktım cinayet iparı. dedim yol üzerindeyken Oraya da bir geçeyim, bir geçtim. Berna yerde yatıyordu böyle, kanlar içinde böyle, kanlar içinde yatıyordu. <gülüyor> Adalet istedim. <istiyordum. gülüyor> Orada benim canım altılardaydı, bir gramcısı bir. <gülüyor> Burada benim canım asret. Berna yerin orada ben ölseydim. Abi ağlama ya. Birada Bir daha bitti amına koyayım. Bir almayı unuttuk ya. Rakı da bitti amına koyayım. Neyse. Çılgın efendi. <gülüyor> Sana bakalım. Benim babam bir de annem trafik kazasında gitti. Peki annenle baban nasıl biriydi? Benim annem iyi biriydi, babam da benim gibi çılgınlığım tekiydi. Nasıl yani la? Yani benim babam ee, Nasıl diyeyim sana? Metal kapıya kafayla yürüyordu. Yuf anasını satayım, bu benim babadan da manyakmış lan. Ya senin babayı git senden maniaktı benim babam arabaya arabaya tekme atmış adam yani benim babam yuh Yok anasını satayım Lan araba vur araba vurduysa arabada daha fazla hasarın olması gerekmiyor mu Abi bunun şakası olmuş neyse neyse kusura bakma ya haddimi açtım Benim dedi abi neyse Sen anlat bakalım lan. Ali Sen anlat bakalım Şimdi Anlatacağım abi anlat bakalım dinliyorum şimdi Ben çocuktum Olan hepinizde çocukken başınıza şeyler yapmış Ama o zaman tabi ben 20 yaşında filanım ee? Neyse Annem babam gözümün önünde öldürdüler Ben tabi o zaman şeydim süt bebesiydim Neyse yani ya Okulda hep beni döverlerdi hep beni döverlerdi hep hep benim paralarımı yok şuydu yok bilmem neydi hepsini aldılar bazılar işkence yaptı nasıllar bir tane manyan biri vardı ee bir yerden ip bulmuş ellerimi filan bağladı soybumu odasına götürdü ee sonra bağladı işte bir yere Bağladıktan sonra da vurmaya başladım ana. Sen niye bir şey yapmadın la? İşte dedim ya ben korkan Sünepe'nin tekinin önündeydim idim ya? He ee. he ee, seni bu Remzi sen şu Remzi mevzusunu anlat. Neyse sonra işte bu olay filan oldu ben dışarıda sokaktayım. Tamam mı? Remzi geldi dedi sen niye ağlıyorsun? Ee, dedi benim annemle babam öldü dedim. Remzi de beni yanına aldı. Sonra işte bana dedi ki Ali biz şu adamı indir. Biz bir adam, ben bir adam indirecektim. Tamam? O sırada biz hırsızla karşılaştık işte. Hırsızla dostu. Ama hırsızın Remzi, Remzi'yi daha Remzi'yi daha görmediler tabii bunlar. Hatta Remzi diye birinin olduğunu bile bilmiyordur. O zamanlar hırsız da zaten hırsızlık yapıyordu. E, doğru. Eee sonra sonra işte bir adam vardı. Bir, bir bana bir hırsız bir şey vermişti para işte. Limitini hatırlamıyorum. Bu şerefsiz dolandırdı işte beni. Hırsız da sandı ki ben dolandırdım. Sonra hırsız işte beni şey yapıyordu. Ne dönsmey. Öldürüyordu. Ama son anda amca yetişti. Amca yetişti kurtardı beni dedi ki sen Remzi Remzi'nin içine sız alacaksın Dedim peki neden dedi, O benim düşmanım O bir şey dediğinde Bir şey olduğunda bir sevkat bilmem ne mal götüreceğimiz zamanlarda Ben onu çaktırmadan amcayı arıyordum Söylüyordum işte şöyle şöyle bilmem ne filan diye İyi güzel Neyse bu kadar sohbet yeter la Bölümümüz süresi uzadı anasını satayım doğru diyorsun ya zaten kaç bölümdür dördüncü duvar yıkmıyoruz o zaman bu bölümü burada bitirek ya bence de bu bölümü burada bitirelim doğru diyorsun